3 fazla bir asenkron motorun ileri geri çalışmasına yönelik devre şemasını görmekteyiz. Devre şamasımızı bir inceleyecek olursak e, kumanda devremizde sigorta var. Sigorta çıkışımızdan termik rollerin 95-96 nolu kontağından geçmişiz. Stop butonu. Stop butonundan sonra aslında e, devre yolu ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi ileri butonuna, diğeri geri butonuna e, ayrılıyor devremiz. Daha sonra ileri butonunun çıkışında geri kontaktörünün 21-22 kapalı kontağı arkasından ileri kontaktörünün bobin uçları var. Geri yön butonunun çıkışına bakacak olsak geri yön butonumuzun çıkışında ileri yön kontaktörümüzün 21-22 nolu kapalı uçları ve çıkışında geri yön kontaktörümüzün bobin uçları bulunmakta. Burada çalışmanın kalıcılığını sağlayabilmek için ileri butonuna bastığımızda çalışan ileri kontaktörünün yani K1M'nin 13-14 açık uçlarıyla ileri butonun S1 butonu burada mühürlenmiş. Yine aynı şekilde S2 butonum benim geri çalışan, geri çalıştırma kontaktörümü enerjilediği için S2 butonumuzun da kalıcı enerjiyle sağlayabilmek açısından çalışmayı kalıcı sürdürebilmek için 13-14 nolu uçları K2 mili kontaktörünün 13-14 nolu uçlarıyla mühürlenmişler. İsterseniz şimdi devrenin çalışmasını bir görelim. Devremize enerji veriyoruz. Burada stop butonum, S1 butonum, S2 butonum, ileri kontaktörüm ve geri kontaktörüm bulunmakta. Bunun haricinde ileri ve geri kontaktörünün çıkışlarında bir adet termik rölem var. Aşırı akım rölem var. Burada yine kontaktörlerin çalışmasını izleyebilmek için kırmızı ve sarı sinyal lambaları kullanılmış. Basıyorum. Baktığım zaman... Ee şu anda kontaktörlerden bir tanesi enerjiden de kırmızı yanıyor burada da baktığım zaman bir kontaktörüm devreye girmiş fark edebilmek için stop'a basıyorum bakın aynı butona ait aynı kontaktörü ait butona tekrar basıyorum bu devre bizim elektriksel kilitlemeli dediğimiz bir devre yani birbirlerinin önünde kapalı kontakları var ve stop butonu bağlanmamış. Yani butonlar yok şeklinde ileri ve geri kontaktörleri çalışan butonlar yok şeklinde bağlanmamış. O nedenle bu butonla çalıştırmıştım. Diğer butona bassam dahi diğer kontaktör devreye girmiyor. Ancak stop butonuna bastıktan sonra diğer kontaktörü devreye sokuyorum. Sarı göz lambam yandı. Burada da baktığımız zaman geri kontaktörüm devreye girdi. Yine fark edilmesi için Şimdi bu devre üzerinde çeşitli arızalar verdirip bu arızaları bulmaya çalışacağız. Şu anda devremize arıza verdirdik. Butonlara basıyoruz. İleri veya geri kontaktörleri girmiyor. Devreyi takip edeceğiz. İleri ve geri kontaktörleri eğer devreye girmiyorsa bu arızanın nedeni devre üzerindeki stop butonun çıkışından start butonuna dağılan iki kola ayrılan devreye kadar. Yani faz başlangıcımdan Sigorta termik role stop butonu stop butonun çıkışında kol ikiye ayrılıyor dikkat edecek olursanız. Ee, bu da oluşan bir arıza genel bir arızadır. Yani ileri ve geri kontaktörlerini beraber etkiler. Eğer sade ileri veya sade geride bir arıza olsaydı bu sefer ileri veya gerinin bulunduğu akım yollarına veya devre yollarına bakacaktık. Arıza dediğim gibi faz gelişimden stop butonun çıkışı arasında bir yerde veya genel nötrde veya ortak nötrde bir arıza olabilir şimdi tek tek kontrolümüzü yapalım önce sigorta girişimize bakıyoruz sigorta girişimizde gerilim var sigorta çıkışıma bakıyorum gerilim var sigorta girişi sigorta çıkışında enerji var nereye gidiyor enerjim 95-96 termik bölümün uçlarına geliyoruz termik bölümün uçlarına termik bölümün girişinde enerji var termik bölümün çıkışına bakıyorum termik bölümün çıkışında enerji yok Termik devre seri olarak bağlandığından ve 95 96 no'lu kontakları normalde kapalı olması gerekirken şu anda çıkışıma enerji vermiyor. O zaman arızamız termik röle ile alakalı. Termik rölemiz 60 şu anda termik rölemizi tekrar kuruyoruz. Kurduk. Tekrar enerji vermeyi deneyelim. Evet, şu anda devre çalışıyor. Şu anda devremize bir arıza daha verdirdik butonlarımıza basıyoruz. İleri ve geri butonlarım kontaktörleri enerjilendirmiyor. Devre tahtına tekrar bakacak olursak neydi? Sigorta giriş çıkışı, termik 95 96 giriş çıkışı ve stop butonuydu. Önce devrenin bu kısmını kontrol edelim. Sigorta girişimize bakıyoruz. Sigorta girişimizde enerji var. Sigorta çıkışımızda enerji var. Termik 95 96'nın olduğu uçlarına gelelim. Termik ölemizin 95 nolu ucunda enerji var. 96 noluğunda enerji var. Buradan gideceğimiz yer stop butonu stop butonumuza geliyoruz. Stop butonumuzun girişinde enerji var. Stop butonumuzun çıkışında enerji yok. O zaman stop butonumuzda bir arıza var. Dikkat ettiğimiz zaman burada stop buton olarak 21 22 no'lu uçlar yerine 13 14 no'lu uçları kullanmışız. Yani stop buton normalde kapalı olması gerekiyor. Yani normalde açık uç kullanılmış. Bu arızayı düzeltelim. Enerjimizi kestik. Uçları Normalde kapalı kontağı yani stok kısmını alıyorum. Tekrar enerji verdik. Devremizi deneyelim. Evet şimdi devremiz çalıştı. O zaman arıza sok butonundan kaynaklanan bir arızaymış. Şu anda devremize bir arıza daha verdirdik. Enerji verip arızamızı görelim. Şu anda ileriye bastım. Motorum ileri yönde dönüyor. Stoba bastım. Geri butonuna basıyorum. Geri kontaktörüm çalışmıyor. Bacak olursak devre arızasını burada ilgili kolda aramamız lazım. Yani eğer bu kontaktör çalışmıyorsa diğer kontaktör çalışıyorsa devrenin şu noktası yani şu enerjiyi sağlayıp stop butonunun çıkışına kadar olan noktada herhangi bir sıkıntı yok. Sıkıntı olmadığı için bu tarafı devrenin çalışıyor. Devrenin eğer bu tarafı çalışmıyorsa buradaki start butonu Buradaki normalde kapalı kontak ve buradaki kontaktörde arıza aramamız lazım. Tekrar devreyi çalıştıralım. Hangisi çalışmadığına bakalım. Şu anda bu butonum çalışıyor. Hangisini çalıştırıyor? Buradaki kontaktörümü çalıştırıyor. Yani aslında diğer buton bu kontaktörümü çalıştırması gereken bu kontaktörüm çalışmıyor. O butonun çıkışından itibaren devreyi kontrol edelim. Çalışmayan butonum hangisiydi? Bu butondu. Bu butonun girişine bakalım enerji var mı? Butonumun girişinde enerji var. Butonumun şu anda çıkışında start buton olduğu için enerji olmayacak. Ancak butona bastığım zaman çıkışım enerji verecek. Evet butona bastığım zaman çıkışım enerji veriyor. Bunu devamlı basılı tutamayacağımıza göre uçları kısa devre yaptım. Şu anda. Uçları kısa devre yapmam benim butona devamlı Basmam anlamına geliyor. Şu anda o butonumuzun, evet tekrar bakalım çıkışında enerji var. Buradan nereye gidiyor? Çalışmayan kontaktörümüz bu muydu? Buydu. Çalışmayan kontaktörümüz bu olduğuna göre diğer kontaktörümüzün normalde kapalı ucuna gidiyordu. Geliyoruz bakıyoruz. Diğer kontaktörümüzün 13-14 bir tane yürürleme kontak kullanılmış. 21-22-31-32 kapalı kontakları kullanılmamış. Onun yerine 43-44 tekrar açık kontakları kullanılmış. Yani bu kontaktörümüz Yasaklamak için kullanılması gereken kapalı kontağı yerine açık kontak kullanılmış. Yani örneğin şuradaki kontak uçların 21-22 kapalı değil. 13-14 açık uçlar. Bu nedenle bu K2M kontaktörü enerjisi yokken, enerjisizken bu kontaklar da açık olacak. Ve kontaklar açık olduğu için de K1M kontaktörümün çalışmasını engelleyecek. Enerjiyi keselim tekrar. Şuradaki 13-14 no'lu uçlarımızın. Devremize tekrar bir arıza verdik. Enerjiyi açıp bakıyoruz. Açtık. İleri butonuna basıyorum. Elim çektiğim zaman kontaktörüm devre dışı kalıyor. Tekrar bakın bakalım. Diğer butonuma basıyorum, geri butonuma. Bunda da aynı durum söz konusu. Sadece kontakları bastığım sürece motor çalışıyor. Bu mühürleme ile ilgili bir hata. Yani burada S1 butonu K1M kontaktörünü enerjilendiriyor. O zaman S1 butonu K1M tarafından mühürlenmesi lazım. S2 butonu K2M kontaktörünü enerjilendiriyor. O nedenle K2M'yi çalışıran S2 de K2M'nin kontakları tarafından mühürlenmesi lazım.